Bey çıkışı bulamadık. Hadi ya. arabaya bineceğiz gideceğiz sonra orada taksifir yapacağız sonra bekleyeceğiz inşallah İnşallah problem gireriz bir de e, 70 euro şey oldu bize bagaj olayı çok armonikti bu halim çok bozuk bildiğin gibi 70 oraya neler alabilirdik hiçbir şey adamı da 70 oraya çok şey alabilirdin sen senin düşüncelerin heyecanı evet yani eve döneceğim için tabii ki çok mutluyum pampamıza kavuşacağız. Ee, ama burada da e, çok güzel bir e, arkadaş edindik değil mi? Her şey için çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Ne demek. Misafirperverliğiniz için her şey. yaptığımız planlar olmadı. Onun Olsun, için özür diliyorum size. Aa, ama hiç önemli değil. Hakikaten hava koşulları yüzünden o da benim bu arabayla yapamazsınız. Çünkü ısıtma hani araba epeydir yatıyor. En son İtalya'dan geldik, koyduk, boşaltmadık, böyle duruyor. Onun için zordu. Ama ben diyorum ki Mart'ta, Mart'ın sonunda ama işte sizin okullar el vermiyor. Yani bizim Gelsiniz, bu, sene, bu sene zor ama... E, iki siz, araba buradan çıkabilirdik, iki karavan. E, siz geldiğinizde, yani filan şöyle yaptık inşallah olur. Yunanistan. Evet, ben buradan iki araç, Ümit abilerle. Evet Yunanistan. E, sahil kesiminden, Arnavut'ta, Arnavut'tan Yunan'a. Yunan'dan da buluşmak istiyoruz mandalina tadı arkadaşlarla. Mandalin diyelim çünkü ağasını bir yıllar önce çıkardık ama olsun mandalin. Mandalin tadında. Olsun. <gülüyor> oh. Bu Taylanerliler, Taylanerler buradan sana sesleniyorum eğer diyorsan. Sen ekoli yarattın, herkese mandalina oldu gördün <gülüyor> gibi. Bu <gülüyor> mandalin tadında diyelim o zaman, yanlış söyledik. Şimdi e, Yunanistan'da tabii tecrübesiz, sen o tecrübeyi... Ya o tecrübesi bende var, kalacak Aa, yerler tecrübesi ilersek... yer var. Bir de heyecan yaşamak istiyoruz çünkü karavanın o heyecanını biz artık Türkiye'de biraz kaybettik. Her yeri biliyoruz. Bizim biraz heyecana ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de daha... karavancılık yok. Bunu açıklamaya ihtiyacım var. Yok da ziyade artık biliyoruz. Yani Hayır, karavancılık şöyle yok. Hı -hı. Avrupa'daki gibi hakikaten karavancılığı yaşayan insan yok. Kalıyorlar bir yerde, evet. pisletiyorlar her tarafı. Tamam kamp yerleri açılıyor ama bana göre yani bizim yaşadığımız kampçılık yere. Ya Kampçılık da değil mi? Ben kampçılık da yapmıyorum da karavan hayatı yok şu anda. Ya buradaki tamamıyla bir kültür meselesi. Bu adamları 100 yıldır bu kültürün içine sindirmiş. Evet. Bizde bir 15-20 yıllık bir geçmişti. Ancak şimdi böyle. Emekliyoruz ama daha sonra bence işler çok daha iyi. Evet, Debru kaçtı bizden. Kaçıyor <gülüyor> bizden. <gülüyor> Sıkıldı. Sıkıyordu. Telefonun kaldı. Evi yani karaman evet. evr evr evr telefon aldım onun almak istiyor. <gülüyor> ee, i̇nşallah Yani tabii. karavancılık ülkede gelişecek ama birazcık deme işte sıkıntıları var şu an yer yok tesis yok en kötü şey tesis yok yani bir şey düşünsene yani ülkede şu anda... kalacak yerin yok ee, sürekli jandarma ile şunda bunda problem yaşıyorsun. Evet arkadaşlar. Evet. tadıyla beraberiz. A yok ahsız. Değil mi? Doğru söyledim bu sefer. Evet. Ağsız. Şekersiz, tuzsuz. Yani. Sağolsun Kadir'le Ebru dostumuz oldu. Bizi ziyarete geldi. Elimizden geldiği kadar argamaya çalıştık. Bir kusurumuz olduysa affalı. Ya kusur olur mu? Misafir, misafir dedin, umlu dedik ama siz o kadar güzellikler yaptınız. Umdu? Umduğumuz olayı da geçti. Keyif aldıysanız bize memnun oluruz. Aile gibi olduk. Ya yani. buraya gelirken bile ee, ayağımız böyle hızlı hızlı geldi diyebiliriz yani. yani Kadil belki bir iş birliği de yapabileceğiz. Bilmiyorum. Biliyorum. Yani Çok düşüncelerimiz var. var Bunları biliyorsun. projeye döküp ondan sonra aktif hale getirebilirsek bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek. Sonuç itibariyle Türkiye'de bir şeyler olur mu olmaz mı? Ne gibi faaliyetler gösterebiliriz? Yani bu karavancılık sektöründe ne gibi katkıda bulunabiliriz. Bu konularda bir projelerimiz var. Daha doğrusu daha projeye dökmedik de. Evet. Düşüncelerimiz var. Evet. Ama Kadir'de döndükten sonra bir ihtimal araştırmalara girecek. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Evet. Diye bir düşüncemiz var. Ya şimdi boşluklar e, Türkiye'de karavancılık yeni olduğu için çok güzel boşluklar var. O boşlukları iyi görmek, iyi değerlendirmek ve oradan da e, buna destek olup bu Karavan dünyasına bizim de bir destekimiz olsun diye düşünceler aslında. İlk etapta zaten maddesel anlamda bir şey düşünerek yapmıyoruz. Birazcık da bizim yaptığımız, kendimizi mutlu edeceğimiz bir ortam oluşturmak. Böyle düşünüyoruz. Evet. Yani zaten parayı ilk başta düşününce bir şey kazanılmıyor. Yani ya para ikinci planda olacak kesin zaten, zaten de. Zaten bizim işe keyif işi. Bu sektörü... Canlandırmak istiyoruz. E, e, e, e, buradaki ayarları Türkiye'ye nasıl adapte edebiliriz? İnsanları nasıl bilinçlendirebiliriz, evet. karavanların nasıl hakikaten karavan hayatını karavan sadece bir seyyar ev ya da yürüyen ev olarak görülmesi değil de evet. kullanım evet. açısından neler olması lazım el altında, nelere dikkat edilmesi lazım. Bir de Türkiye'de benim anladığım kadarıyla evet. bunu görüyorum, gözlemliyorum, geldiğimde de yaşayanlardan dinliyorum. Yazın sadece, kapının önüne iki tane sandalye yatayım, oturayım, gezmeyeyim, olduğum yerde durayım, deniz kenarında ondan sonra evime ya Biz gezmeyeyim. daha piknik havasına e, çıkalım. Aynen öyle e, ve kışın ya da hava soğuksa, arabanın içinde ne gibi eksiklerimi giderip de Hı. dışarıya bağımlı olmadan yaşayabilirim aslında karavancılık. Minimalize yaşamak, ufak alanda her şeyin sahibi olabilmek. Yani. Tabii bu da Türkiye standartlarında amcamlar sobasına kadar, kömür sobasına kadar koyuyor. Evet. Yani bunların aslında var olan bir şeyi yüzyıllarca bu adamlar Avrupa'da bu karavanları üretiyorlar. Bunları aslında örnek alır. Bazı şeyler yapılabileceğine inanıyorum Türkiye'de ama daha karşılaşmadık açık ve net. Ya bunlar işte bu kazanımları oraya bir şekilde entegre etmek gerekiyor. İşte biz eksikleri onlara söyleyeceğiz. Bu eksiği nasıl gidereceğimleri dair bilgi ve tecrübeleri onlarla paylaştıkça ben biliyorum ki bir de yasa, yasa koyucuların yasa koyucuların yapmış olduğu bazı yaptırımlarla işte cezalarla e, sabit bazı şeyleri planlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz birazcık böyle esnek bir toplum olduğumuz için kurallara uymamayı seviyoruz. Aslında buradaki olay şu kurallara uyan bir toplum <gülüyor> farkında bir toplum. O yüzden her şey daha kolay. Ne yazıldıysa Okuduğu kitaba göre hayatını yaşayan bir toplum. Ama bizde herkes kendi kitabını yazmaya çalışıyor. Bizim temel problemimiz bireyselliğimizi birazcık bencillikle karıştırarak yaşıyoruz. Bence toplum olabilme noktasındaki davranışı geliştirmek lazım. Karavancılık da bundan nasipini alıyor işte. Yani dışarıda adam gidiyor, alanda teybi açıyor. Mesela bizde çok olan şeyler işte ne bileyim tuvaletini boşaltıyor, işte çevresine saygı duymuyor. Ve dışarıdan da ben de öyle görünüyorum. Sen de Türkiye'ye geldiğinde karavancı bunlar zaten diye o haftayı yapıştırıyorlar. Kesinlikle, herkese ve de... yani Teknik olacak, bilgilerimiz olacak, çok olacak. zayıf. Teknik bilgimiz yok. Dediğin gibi hani piknikçi bakıyoruz. E, karavanla ilgili birçok tekniği bilmediğimiz için e, onu sahiplenemiyoruz. Tarama kültürünü oluşturamıyoruz. E, doğayla bütünleşemiyoruz. Ya adam sadece trikik yapman lazım, yürümen lazım. Hani doğayla bütünleş, İşte hayvan besle, şu yap, bu yap, yürüyüş yap. E, yok, o da yok. Masayı koy. Peki işte mangal yap, otur, ateş yap, otur. Deniz kenarında. Içi, nasıl pisletiriz sağa sola? Bütün pisliğimizi bırakıp nasıl gideriz? Birazcık, birazcık doğayla bütünleşip birçok aktivasyonu bir arada yapabileceğimiz bir alan oluşturmamız lazım. Türkiye'de bunlar da yapanlar da var. Yani ben bu farkındalığı şu an hissediyorum. Öyle yaşamaya çalışıyorum. Ama azını bilerim anda bence. Ama bizim çevremize bir şekilde gelip bizle beraber olan insanlar da ara bu olaya tek oluyor yani. Yani evet. karavan yaşamı dediğim gibi benim gözlemlediğimden söyle söyleyebileceğim kadarıyla doğayı korumak yok, evet. insanlara saygı yok, evet. karavancılık burada, doğayla iç içi yaşam, insanın komşusu bile karavan park yerinde karşılıklı yanındaki bilmem nesi saygı duymak, oradaki var olan kurallara uymak, kimseyi rahatsız etmemek, Kurallar aslında yazılı kurallarda ne kadar doğru ya da uyuluyor, sadece saygı duymak aslında. Doğaya saygı duymak, ya insana saygı duymak. Gentilmenliğimiz yok işte bu yani, kadarıyla. Bu iş biraz gentilmenmiş. Yani Kesinlikle. doğaya saygı duymak, insana saygı duymak temelinde yatan şey, kendine yapılmasını istemedim bir davranış, başkasına yapmamak gibi düşünebilirsin. Çok basit bir matematiği var ama biz matematiği zorlaştırmak için, acayip böyle demek ki, ee, onu kırmamız lazım. Ama güzel olacaktı. Mesela şimdi Türkiye'de karavanlar yapılıyor. Ağır karavancılıkta gelişmeye çalışıyorlar. Fakat şunu yapmıyorlar bence. Karavan yapımcıları da şunu bilmesi lazım. Biz ARGE çalışmamız ya da gidip gezelim görelim neler yapıldı yok. Bir yerden bir kulak duyma alıyorlar. Onu deniyorlar, bunu deniyorlar. Mobilya e, sektöründe olan bir sürü insan karavancı oldu ve bunlar... Abi, mutfakçıların %90'lı karavan mobilyası imal etmeye başladı yani. yani... Bunların tekniklerini de bilmek lazım. Sadece mobilya yapmak değil, o tesisatı nasıl çekeceksin, direğe koyacaksın, ağırlık merkezleri ne olacak? Kullandığın malzemeler. Her ergonomik nasıl, içeriği kullanacaksın, oturma şeklinde olacak, alan ne olacak, Avrupa standartları nasıl bir karavan yapılabilir, izolasyon ne olacak şeklindeki düşünceleri e, biraz araştırmaları lazım. Ama olacaktır yani. İnşallah temennimiz bu. Güzel sohbet oldu. Hakikaten. İslam o zaman, dışı. <gülüyor> o bu sohbeti arkadaşlar izleyince güzel beğeni ve yorumlarını yapsın bakalım. Bunların eksiklerini eksikleri, e, onlar yazsın. Belki bunları e, bize feyiz verir. Biz de insanlarla daha çok şey paylaşacağız. Şu an bildiklerimiz bu kadar yani. Bundan sonra Kadir'le beraberiz herhalde. Kadir bizi Aynen bırakmazsa beraberiz. sohbetlerimiz olur inşallah. Biz geleceğiz Türkiye'ye, Yunan'da Kadir'i bekliyoruz yine bu arada. Ya bir de o şey var, önce. sohbet çok nitelikli bir şey. Sohbet geliştirir, büyütür. Biraz evet. iyi dinlememiz lazım. Bizde dinleme problemi de var. Şu konuşmaları gerçekten e, usturup dinleyip üzerine bir şey katarsak e, çevremizdeki birçok karanva iyi bir karanva di olacak yani. İnşallah. Biz hemen, de onlardan bir girdiğimiz işte bu şekilde. Ha, geldik gördük ki burayı acayip şekilde bitirmiş oluyor. Ya. Çok güzel bir karavan sektörü yani. E, her türlü yani araç konusunda olsun, ya, e, karavan konusunda olsun, e, aksesuar konusunda olsun, her şey. Yani e, evet. alışverişlerini yaptın, işte bir ton şey aldın karavanında e, en azından gördün. Yani, yani ne güzel. kolaylıklar var. Ya biraz zaman ihtiyacımız var, her şey güzel olacak. Bu videoda bizi izledikleri için de arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Baka, bayağı böyle keyifli izlediler bence. Diyorsun. Almanya'dan o zaman biz ben kendi adıma selamlar söylüyorum. Mutlu karavancıyı mutlaka takip edin. Ya bizim de büyük kanalımız var mandalit tadında. Mutlaka mandalit tadında izleyin. Instagram hesabımız hepsini alta Hepsi ben koyarak. Biz burada şimdi size hoşçakalın diyelim ee, ve Nürnberg'den İzmir'e giden yolda tekrar görüşmek üzere İzmir yani Buluşacağımız üzere İzmir olur yani, He, yani Yunanistan Yunanistan Ege, Ege, ee, Ege sahibi aynı çekimleri, aynı çekimleri tekrar yaparız Evet yol boyunca Bununla ilgili karavancıkla ilgili biz zaten bugün şöyle karar verdik çok video çekelim Herkes çekiyor ama biz daha samimi daha böyle spontan yani Kesinlikle Çok bildiğimiz ama herkesi çok basit anlayabileceği dediler çünkü çok teknik veriler de konuşuluyor bu da çok sıkıcı bir şey. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Sağolun. Hadi hoşçakalın. Görüşmek zaman. üzere. Hadi. Sen de, sen de, sen de Brutus, sen de Brutus. Çekeyim ki. Hah. <gülüyor> <gülüyor> e, Ebru bunları nasıl götüreceğiz? Efe'cim görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kar Kar karavanla mı gitsek? Evet. Ne yapsak bunları? Karavanla arabaya, gitmemiz lazım. Çok arabayı... Şey. Koyamayacağız burada buna. Kayra da candır. Ah. Kayra burada. Aaa! Sağ! Evet, şu kadar eşyalar. Evet, abi, ayırsa, saat ve 11 ve şey, 10 5 geçiyor. Biz havalarına gidiyoruz. Oo. <gülüyor> gidiyoruz. Memleketinize hadi <gülüyor> bakayım, hadi gidin artık. Ters geçin, teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi siz Almanya İzlenimimiz siz... neydi yani burayla ilgili? tabii İstanbul'dan sonra... İzlenim neydi? Gider gitmez şey... telefonları silecekler. Ondan sonra blok edecekler. Sen bizi hiç tanımamışsın. <gülüyor> Mutlu bey. Evet. Genelde hiç gelen tamam. arkadaşlar aynı şeyi yaptığı için... Ya, Ay, ben ona, o seninkini on... belki silebiliriz ama arzun ikini silmem. Şeyden bahsediyorum hani... Yok <gülüyor> Yo, ben hani... asla silmem. Şey... Senle <gülüyor> Yunan'da ben sizi bir satarım. Almanya aslında Yunan'da biraz fazla kalalım. İnanamazıp gelmiyor. Şu benim zamanıma verin. Ya şimdi Sizin burada Çok kaptım bu zaman. Her şey seçtik. 4 hafta olabilir. 4 hafta Türkiye, olursa bir 1 hafta kalırız Türkiye. ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Doğru mu gidiyorsun? Nereye? Yükümüz ağır. Heybetli yükümüz var. Ya bu Almanya'yı aldılar anasını satayım. Var mı böyle bir şey ya? Yok. Aldık. Bu kadar karavan malzemesi mi alınır kardeşim ya? Karavan malzemelerini de aldık. Bu ya iki kişiyiz. Yani i̇ki kişiyiz. Ebru Hanım bu kadar alışveriş yapma Vallahi, nedir yani? Kendimizi kaybettik. Valla bu kadar Aynen. karavan malzemesi alınır mı? Bedava veriyorlarmış gibi kendimizi kaybettik. Aynen yani. öyle. Kedir Bey. Çok almadık aslında normalimiz. <gülüyor> evet, normal öyle alıyoruz. Evet yarısını da bana bıraktınız. Yarısını Gelirken getireceğim. Gelirken. Tamam.